Merhaba arkadaşlar, Thomas Piketty'nin kitabının adı Capital in 21st Century, yani sermaye Sermaye konusu üzerine biraz konuşulmayı hak ediyor Herhangi bir şey üretecekseniz bir girdiye ihtiyacınız vardır O üretim için belli faktörleri bir araya getirmeniz gerekir Şimdi diyelim ki bir tarlanız var Evet bir tarlanız var ve çıktınız gıda Peki girdileriniz ne olmalı? Evet bu bir tarla olsun. Daire şeklinde bir tarla bu. Evet tarla bu. Çıktısı gıda. Girdiler nelerdir? Öncelikle bir arazi lazım. Sonra su lazım. Teçhizat lazım. Bir de belki tohum veya hayvan falan gerekebilir. Dilerseniz genel ifadeyle buna kaynaklar diyelim. Evet. Kaynaklar diyoruz buna da Ve tabii ki tüm bunları kullanarak toprağı işleyecek insanlara ihtiyacınız var Yani birilerinin tarlayı sürüp tohum ekmesi, ekini biçmesi, tüm işlemleri yönetmesi gerekiyor O halde bir de iş gücüne ihtiyaç duyacaksınız Evet Yani tüm bu üretim faktörlerini bir araya getirdiğinizde Gıda açıklısı veren bir tarla ortaya çıkıyor İnsanlar sermayeden bir üretim faktörü olarak bahsettiklerinde Konuyu bazen biraz dar bir açıdan ele alıyorlar Mesela Arazi ve suyu ayrı tutup, sermayenin sadece Teçhizat kaynaklarından ibaret olduğunu söylüyorlar Oysa konuya Bu kitapta da olduğu gibi Daha genel bir açıdan yaklaşıldığında Girdiler sadece iş gücü ve sermaye olarak ikiye ayrılır yani tüm bunları sadece iki kategoride inceleyebiliriz Bu bağlamda iş gücü dışında kalan her şey sermaye olur Evet işte bunlar hep sermaye oluyor Şimdi sermayeyi şöyle düşünebilirsiniz Sermaye size ait olan varlıkların tümüdür Bu varlıklara paha biçilebilir yani gelecekte size bunlar fayda sağlar Yani bu varlıkları alıp satabilirsiniz Herhangi bir şey üreten başka bir iş dalından da örnek verebiliriz. Mesela bir madeniniz olsun. Evet bu madeniniz. Üretilen şey diyelim ki bir altın madeni olsun. Yani altın üretiyor. Peki burada girdiler ne olmalı? İş gücüne ihtiyaç duyacağınız kesin. Madende çalışacak madencileri ve madenin faaliyetini yönetecek. Diğer çalışanlara ihtiyacınız var ancak ihtiyacınız olan tek şey iş gücü değil. Mesela enerji de lazım. Yani makinelerin çalışması için enerji şart. Şimdi buraya da enerjiyi ekleyebiliriz. Diyelim ki enerjinin bir kısmını güneşten elde ediyor olabilirsiniz. Ancak bir kısmını bir nedenle dışarıdan satın almanız gerekebilir. Yani ayrıca teçhizat da lazım. Evet, tecizat diyoruz. Sonra bakıyoruz. Kaynaklarınız olmalı. İsterseniz enerjiyi de kaynaktan sayabilirsiniz. Ancak ben burada enerjiyi kullanırken ihtiyaç duyacağınız plastik yedek parça gibi şeyleri kastediyorum. Veya iş gücünü doyurmak için gereken tabuldotlar falan. Yani her şey olabilir. Tabii ki yine bir araziye ihtiyacınız var, sonuçta madencilik yapabilmek için bir maden sahası şarttır. Yani çok geniş bir açıdan bakarsak tüm bunları sermaye olarak görebiliriz. Evet bunların hepsi sermaye. Ne yapıyorsunuz? Sermayeyi iş gücüyle birleştirince altın üretiyorsunuz. Şimdi bir kavram var ki bu kitapta sık sık rastlayacaksınız gerçi hayatta da sıkça karşılaşıyor olabilirsiniz. Sermaye karlılığı. Evet, sermaye karlılığından bahsediyorum. Bu yatırdığınız sermayeden ne kadar kar ettiğinizin bir ölçütü. Mesela bu tarlayı ele alalım. Tüm bu sermayenin toplam değeri örneğin bilemedim. Bunu kafadan bir sayı atayım şimdi. Evet, 1 milyon lira olsun. Yani arazinin suyun belki arazinin içinde bir gölet falan vardır. Teçhizatın ve kaynakların toplam değeri 1 milyon lira. Yani sermaye 1 milyon lira. Ve diyelim ki iş gücünün maliyetini ödedikten sonra tarladan elde ettiğiniz kar veya daha genel konuşalım, ne diyelim diyelim ki üretilen gıda'nın pazardaki değeri 100 bin lira. Bir kere bu 100.000 liradan işgücü maliyetini çıkartırsınız Evet ne yaptı, bu paranın 50.000 lirası işgücüne gitti Yani işgücüne 50.000 lira gidiyor Bu hesap yıllık bir hesap olsun Yani sermaye ve işgücünü kullanarak 100.000 lira değerinde gıda üretiyorsunuz ve bunun 50.000 lirasını çalışanlara veriyorsunuz Peki bu durumda sermaye karlılığınız ne olur? Sermayeye, daha doğrusu sermayenin sahibine tarlanın sahibine bir 50.000 lira daha kalıyor. Yani kalan 50.000 lira sermaye sahibinin cebine giriyor. O halde sermaye karlılığı şuna eşit olur. Sermaye sahibine kalan 50.000 lira bölü 1 milyon liralık sermaye. Evet 1 milyon lira diyoruz ve bu da 5 bölü 100'e yani %5'e eşittir. Yani demek ki sermaye karlılığınız %5'miş. 1 milyon liralık sermayenize karşılık 50 bin lira kar elde ediyorsunuz. Sermaye karlılığınızın %6 olması için 1 milyon liralık sermayenizden 60 bin lira kar etmeniz lazım. Bu konuya değindiğimize göre dilerseniz artık kitapta yer alan şu güzel grafiğe göz atalım. Daha önce de söylediğim gibi yazar çok çok iyi bir şey yapmış. Bakın adres vermiş. Kitapta kullandığı tüm grafikleri internet sitesine koymuş. Bu grafikler sayesinde ilginç analizler yapabilirsiniz. Tüm bu verileri yazar bizzat toplamış. Gerçekten bu grafik bayağı ilginç. Amerika Birleşik Devletleri'nin sermaye ve kölelik grafiğidir bu. Ve bu grafiği ilginç kılan şey de şudur. Eğer Amerika tarihini incelerseniz, kölelik kavramıyla sık sık karşılaşırsınız. Kölelik kaldırılmadan önce, köleler iş gücü değil de sermaye olarak kabul ediliyordu. Bu iğrenç bir şeydi. Hala da öyle tabi. Köle sahipleri, kölelerini satın alabilecekleri, gelecekte bir fayda sağlayabilecekleri birer mal olarak görüyordu. Grafik, sermayenin geçmişte nasıl bir kırılma ile karşılaştığını da gösteriyor aslında, en azından Amerika'da. Bakın, tarımsal arazi 1770'teki yüzdesel değeri çok daha yüksekmiş. Bu arada bu eksen sermayenin değerini milli gelirin yüzdesi olarak gösteriyor bize. Yani milli gelirin yüzdesi olarak toprağın değeri bugün olduğundan çok daha yüksekmiş. Ayrıca diğer yurt içi sermayeler de çok daha değerliymiş Diğer yurt içi sermayelerden kasıt nedir? Mesela altyapı, mesela teknoloji Araba, tren, kamyon, otobüs veya Fabrika gibi mekanik teknolojilerdir örneğin Ya da yazılım, bilgisayarlar, bunun gibi şeyler Gördüğünüz gibi sanayi devrimi ile birlikte toprak dışında kalan diğer sermayeler Amerika ekonomisinde gittikçe daha fazla yer kaplamaya başlamış. Tabii 1860'ların ikinci yarısında kölelik kaldırıldığı için köleliğin payı azalarak bitmiş. Amerika'daki makroekonomik trendleri incelemenin ilginç bir yolu bu. 1770'te toprak önemli bir üretim faktörüymüş. Gerçi hala öyle. Özellikle de tarım alanında üretim yapmak için araziye hala ihtiyaç var. Araziler yok olup gitmemiş, tarım dışındaki ekonomi çok büyümüş. Yani 1770'te tarım, Amerika ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturuyormuş. Ancak şimdi çok daha küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu arada grafikte tüm sermayeler bir arada gösteriyor. Yani buna kamu sermayeleri de dahil, tabi özel sermayelerdi. Peki, kamu sermayesi nedir diyeceksiniz? O da kamuya ait sermayedir. Yani, hükümetin sahip olduğu sermayedir. Özel sermayeler ise, özel şahıslara veya tüzel kişilere ait sermayelerdir. Ortalamaya baktığımızda, sermayenin toplam değerinin 3 aşağı 5 yukarı sabit olduğunu görüyoruz. Sermayenin değeri, toplam üretim çıktısının yaklaşık 4 veya 5 katına denk geliyor. Ülkenin toplam üretim çıktısının yaklaşık 4 veya 5 katına denk geliyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.